Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet, bugün arkadaşlar sizlere e, nasıl Discord e, betasına ulaşabileceğiniz yani aslında bu e, görünüş amaçlı da diyebilirim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar e, bakın bu experiment kısmında arkadaşlar e, Discord banner özelliği vardı ve banner özelliği geldi. Bu banner özelliği yani burada sanırım buradaki birçok özellik yakında gelecek gençler. Zaten bakın şu anda da arkadaşınızın adını değiştirebiliyorsunuz. Bakın mesela ee, Chrome oldu hemen şöyle sıfır yazayım, ee, değiştirsin. Bakın ee, mesela şimdi Chrome oldu, gördüğünüz gibi bakın buradan geliyor arkadaşlar experiment ise, buradan ee, free yazıyor, free diye. Sonra e, cancel buradan işte o treatment 1'i yapıyor. Sonra buradan bakın arkadaşınızın adını değiştirip çıkıyor. Onu açıyorsunuz. Sonra buraya arkadaşlar istediğiniz adınızı e, yazıyor, e, yazıyorsunuz. Bakın mesela Chrome'la bu yazdı. E, adı aynı şekilde kaldı arkadaşlar. Mesela e, diğer özelliği de e, göstereyim arkadaşlar. E, banner e, rengini değişme olanı deyim arkadaşlar benim renginin değişme olana şimdi bu benim rengi değişme olayı da şöyle biliyorsunuz ki e, Discord nitrosuzlarda arkadaşlar e, okey sen göster işte diyeceğim de neyse bakın mesela bak. Bende şu an arka plan abi kahverengi siyah tarzı bir şey bak. Onun ben nasıl yapacağınızı gösteriyorum. Ban e, banner yazıyor işte bak. Transmute 1 diyor arkadaşlar. Ondan sonra ayavlara geliyor. Buradan e, çıkmadı bir dakika. Neyse bu çıkmıyor zaten de. İşte eee. Ee, neyse arkadaşlar, işte o özellikten de. Ne yapıyorsunuz? Buradaki arka plan benlerinizin rengini değiştiriyorsunuz o özellikten de arkadaşlar. Yani böyle kısa videosunuz arkadaşlar. Ben e, o zaman hemen e, tamıyla yapıp video yapacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.